Woo! Yeah. Merhaba arkadaşlar, ben Savaş, ben Fatih, ben olur, ben Memiş. Bugün bu görmüş olduğunuz üç katlı villa'da saklanmaç oynayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyunu size kısaca anlatayım. Şimdi normal bildiğiniz bir saklanmaç oynayacağız arkadaşlar. Taş kağıt makas yapacağız. İlk kimin ebe olduğunu seçeceğiz. Ardından ebe olan kişi 15 saniye sayacak, bir buçuk dakika içerisinde bizi bulmaya çalışacak. Oyun bu şekilde işleyecek. Ve bulduğu kişi ebe olacak ve hep böyle devam edecek. Ebe arkadaşlar bulduğu kişi kadar puan kazanır ve günün sonunda en çok puanı yapan büyük ödülü sahibi olur. Büyük ödül ne? Ben zengin değilim arkadaşlar 1000 TL değil 500 TL maaşı. Var oynamıyorum. Tam 500 TL için ama. Oynamıyorum be. Ben buraya Ben öderim lan da... para, para paradır. Ya peki ya, tamam lan ben de 500 lira daha ortaya koyuyorum 1000 lira olsun. Of tamam 1000 TL. O, o zaman <gülüyor> lafıdan fazla atmaya gerek yok. Oradan hadi, hadi videoya geçelim. Fafin Fifo a Evet arkadaşlar Hı. şimdi Hı. taş kağıt makas yapacağız ve ilk evimizi seçeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Taş kağıt evet, makas. Vay be. Hepsinin yendim. Taş kağıt makas. Hepsini yöntem Taşkeret Fakat Taşkeret Fakat Hepimiz Fatih arkadaşlar Bu video var ya harika bir video like at Arkadaşlar 15 saniye sayma süresi olacak 1.5 dakikada da bulmaya çalışacak Ne kadar kişi bulursa o kadar puan kazanacak Oyunun sonunda en çok puanı kazanan kişi 1000 terördülün sahibi olacak Arkadaşlar bu arada ben çok iyi saklanırım Savaş iyi bilir Kamerayı ya beni bulamazsanız? Erem alam Evet arkadaşlar, şimdi Fatih saymak üstüne uğurluyoruz. Sayıyorum. Evet, evet, Fatih burada sayacaklar. 3, 2, 1, başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, Giriyorum arkadaşlar. Buradan burada bir sesler duydum ben sanki. Kimler varmış burada? Allah. Burada kimse yok. O zaman burada. Aha buradasın çık. Aa bir bir Aga ya. Of. Evet bakalım burada kimler varmış. kimler varmış. bu açılmıyor <gülüyor> Aa burası kapı. Of <gülüyor> baktım kaldı. <gülüyor> Aa 2. Of ya. Lan şimdi burada kafatsana. Aa senin <gülüyor> mi oldu? Ne oldu lan atlas? Ne kadar saniye kaldı? 10 <gülüyor> saniye 10 saniye Ve bakmadım Ya bu ona kesin aşağı indi Çabuk çabuk çabuk saniye kaldı? Ve bitti Ve bitti so Bitti Üst kata kat doğu inelim. Üst kata girdi. Sonra ben yukarı çıkınca burada çıkmış. Fatih 2 puan aldı. 2 evet, e, puan. Kimi buldu? Beni buldu. Evet. savaş. Savaş say bakalım. S Buranın içinde. <Gülüş> 15 saniye sayacağım. Sonra bir buçuk dakikam başlatacağım. Hazırsanız giriyorum. Hadi. O zaman 3 2 1 Başla. 1 2 3 4 5 6 7 Bak bak buraya şeylerim bırakacağım. Bak gördün mü? Bak bu ikazdır. Başlat. Harika. Ya ama ya! Fatih buldum, Fatih buldum. Ya be çok hızlı buldum ya. No oh, no no no no! Oh no no! Ahahahah! <gülüyor> <gülüyor> bir dakika falan arkadaşlar! Haşlıyorum ya! Aaa! Onur da burada! Burak nerede? Buraya geldi Ne lazım biliyor musun? Orada onun aksanını şuna geçtim. Buradan buraya geldi. Burak yok. <gülüyor> Burak yok. Burak Hiç yok. Kimse lazım. Var. Var. Aa, burada buldum valla. 2-3 saniye kala buldum. abi. Aa, abi çek ya. kardeşim, çek çek çek çek çek. Ya, saniye kala buldum arkadaşlar. Kazanım sanmıştım ya. Ah, maalesef 3'ünde buldum son 3 saniye kala buldum var ya Bir saniye kaldı var ya İyi ki de buradan çıkmışım ee ilk beni buldu ama ikinci Onur'u buldu galiba evet Sen de. sağlığın için Onur tamam hadi sayıyorum o zaman 3 2 1 başla başlattım abi Hadi gel. Ya, ya oğlum söyle. Fazla Yoktan çıktı Arkadaşlar durun. En üst kattaki teras açık düşünmüyorum. hiçbir şey Burada da yok abi. <gülüyor> Yoklar. Yok burada. Da. Burada biri var. <gülüyor> ya senin bunu alsan? Abi ya. Çabuk çabuk çabuk. Otur seni. Nerede bomba? Şu kamera kafasını. Bitti. Gördüğünüz gibi bitti. Nerede Uf Oğlum herkes ya. iki kişi buldu lan. Um nerede bu savaş ya? Neresi savaş? Savaş. Yatak yatak konuşuyor onu. Tamamdır, tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, beni bulamadınız değil mi? Hayır, bulamadık. <gülüyor> ben 3 kişi buldum. Siz hepiniz kişi... kim kaldı? Evet. Burak, Burak kaldı. Yani evet. Burak, beraber parayı mi? Hayır, final yapacaktık. Anladım. Çabuk zaman Herkes 2 kişi böyle 3'ün olur. Bence ne yapalım 3 kişi bulsam parayı kırışalım. Olur mu? Ben kabul kırışmayı. Tamam. Ama 3 kişi bulursan. Tam kişi bulursam arkadaşlar tavaşa birlikte parayı kırışacağız. Aynen. 500 500 kırışacağız Aynen. arkadaşlar. İlk çokta yani? O zaman ben sayayım. 1 2 3 4 5 10 On, on bir, <gülüyor> on iki, <gülüyor> on üç, on dört. Amra bir şifresi şifresini yazın. Kendi telefonumun kronometre başlayacağım. Telefonun şifresi şey oldu, gitti. Ya savaş bunu çakarsa, kendi telefonunda kronometri açmadığımı sanarsa. Dedim olan mı Kronometre. Başladım. <gülüyor> ya o. O ne ya? Şurada bir gölgesi var. Bilginin gölgesi var burada. Şircap. Şey savaş. Tamam bu sen geri mi başlattın? Hayır, aşağıda başlattık. Muzaffer gördü. Savaş senin telefonun tuş kildini kaçırdım. Ken telefonla başlattım. Hı -hı. Çık çık. Ha direkt, direkt. Eyvallah. O da keyifli gördü. Vallahi <gülüyor> biri kaçıyordu buraya. <gülüyor> <gülüyor> Aaaa! Ne olur burada. Yağğğğğğ. Gel gel bakalım. Ben oraya sen kaldım. Ben biraz çıkarttım. Ben biraz baktım ara dönümdüm. Vay sonraki piyam oturuyor ya. Moray. O nerde bu çocuk? Oraya yavaş ver. Eyvah, 21 saniye kaldı. Aç <gülüyor> bak 500 lira, 500 lira ne arkadaş. Var. Hayır. 10 saniye kaldı. Çek, çek. Ocağında. Hadi hadi hadi. Buldum. Ya 5 saniye kaldı buldum. Arkadaşlar evet, işte bu buldum. Arkadaşlar kazandım. Savaşla birlikte kazandık. Bye Maalesef arkadaşlar 500 lirayı kırışmak zorunda kalıyoruz. Aynı arkadaşlar 5 saniye 5 ka buldum. Ben 3 saniye kadar bulmuşum. Aynen bu da benim 3 saniye kadar bulduk. Savaş çekimde 3 kişi bulduk aynen. kazandık. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like ve yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aynen. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu videoda 1000 evet. like gelsin arkadaşlar bakın. Savaşla birlikte kazandık. Bunlar kaybettiler. Aynen. aynen. İyi kartını da hepsini kanalında bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.